Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi'ndeyiz. Bugün ahşap ve kıymetli malzemelerden yapılmış arp şeklindeki liri inceleyeceğiz. Bu lir Londra British Museum, Pennsylvania Üniversitesi ve Bağdat Ulusal Müzesi'nin ortak çalışmasıyla Sümerlerin Ur şehrindeki kazılarda bulundu. Aslında bu eser insanların sanat müzesinde görmeyi beklediği bir şey değil. Genelde sanat müzelerinde bu lir gibi eserler değil de ahşaptan veya betondan oyulmuş ve yontulmuş heykeller görmeyi beklersiniz. Bu sanat eserine baktığımızda değerli malzemeler kullanıldığını görebiliriz. Lir'in ucundaki boğayı inceleyelim mesela. Boğanın boynuzlarında altın kullanılmış. Sanat müzelerinde altın gördüğümüzde aklımıza hemen Mısır uygarlığı gelir. Ama bu eser Sümerlere ait. Aslında bu eser, Mısır Uygarlığı zamanında, M.Ö. 2650'lerde farklı bir coğrafi bölgede yapılmıştır. Mısırlılar bu dönemlerde altından heykeller yapmakta oldukça deneyimliydiler. Heykele geri döndüğümüzde altından farklı maddeler de kullanıldığını görebiliyoruz. Burada, Altın yaprakları çekiçle ile nazik bir şekilde ezilmiş ve o zamanlarda yapıştırıcı olarak kullanılan yer sakızı ile ahşabın merkezine yapıştırılmış. Bunun yanı sıra boğanın sakalında, gözlerinin etrafında, saçlarında ve boynuzlarının uçlarında lacivert taşı olarak da bilinen gök cevherin kullanıldığını görebiliriz. Gök cevheri çok kıymetli bir taştır ve sanıyorum o zamanlarda Afganistan'dan Ur şehrine getirtilmiştir. Boğa heykeline baktığımızda onun sıradan bir figür olmadığını söyleyebiliriz. Suratı, boynuzları, kulakları altın ama sakalının rengi mavi. Kullanılan bu mavi onu sıradanlıktan kurtarıyor. Sakalının şekline bir bakın ne kadar düzenli duruyor. Bir tarzı var. Daha önceden söz ettiğim gibi, boğanın kafası altından yapılmış. Altın, antik çağlarda çok kıymetli bir materyaldi. Heykelin başı yapılırken, yapraklar nazikçe ezilmiş. Şekil verildikten sonra da ahşap lira yerleştirilmiş. Şimdi de boğanın alt kısmına bakalım. Bu kısım kabuktan yapılmış ve yer ile ahşaba sabitlenmiş. Burada, Mezopotamya sanatından mükemmel bir örnek görüyoruz. Bu kısımdaki figürlerin çok gerçekçi olmaları dikkatimizi çekiyor. Figürlerin kas yapılarına ve kıvrımlarına bakın, gerçeğe çok uygun duruyor. Buradaki hayvan figürleri, bir hayvandan beklemediğimiz şekilde pozlanmış. Alttan ikinci bölüme baktığımızda, bir müzik aleti çalan, dans eden iki hayvan figürü görüyoruz ancak bu bölümü önemli kılan boğa figürlürlerin ilk halinin kesin şeklini görebilmemiz lir binlerce yıl yerin altında kaldı ve hasar gördü onun içinde bu kısım onun hasar görmeden önceki halini sunuyor bize şu an müzede gördüğümüz bu eser lirim bulunduktan sonra elden geçmiş hali eserin lir kısmına bakın ahşabın yeni olduğunu ...ve tellerin de naylondan yapılmış olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Evet, şimdi de alttan üçüncü kısma bakalım. Burada hayvan figürlerinin pek de normal davranmadığını görüyoruz. Aslan figürünün törenlerde kullanılan şarap fırçısını taşıdığını görebilirsiniz. Bu da bu törenin bir cenaze töreni olduğunu gösteriyor. Aslanın önünde ayakta duran figüre bakın. Belinde duran bıçaktan ve elindeki içinde bazı hayvan parçaları gözüken kaptan, onun bir cellat olduğunu ve katliam yapmaya hazırlandığını görebiliriz. Evet, en karışık olan kısımları sona bıraktım. Şimdi en alttaki bölüme bakalım. Burada ayakta duran bir keçi var ve önünde akrep adam olarak da tasvir edilen bir adam duruyor. Şimdiye kadar gördüğümüz tek insan figürü bu. Ama onda da bazı çarpık özellikler var. Örneğin ayakları ve omuzları sol tarafa dönük ama göğsü bize doğru konumlanmış. Bazıları bu akrep adam figürünün Gılgamış destanından bir karakter olabileceğini söylüyor. Son olarak en üstteki kısma bakalım. Burada üç figür var ve hepsi de sakallı. Bu üç figürden biri insan. Bu da bizim şimdiye kadar gördüğümüz ikinci insan figürü. Ve onun da bazı çarpık özellikleri var. Yine vücudu sola ama göğsü bize dönük duruyor. Tam açıklayamasak da burada sanki bir tören varmış gibi. Burada duran şu iki boğaya bakın. Vücutları ve boynuzları boğa şeklinde olmasına rağmen yüzleri insana benziyor. Aslında bu çarpıklık arkeoloji ve antropoloji müzelerinde sıkça rastladığımız mükemmel bir durum. Bu fiziksel çarpıklıkları zihinde canlandırmak zordur aslında ama bunlar sadece dekoratif amaçla yapılmış. Bu eserin yanı sıra kral mezarından kraliçe için yapılmış altın bir taç ve kraliyet ailesi için yapılmış olan birçok değerli nesnede çıkartılmış.